Evet sevgili izleyiciler, askeri ücret için yapılan çalışmalar, toplantılar, görüşmeler baş döndürücü hızla devam etmekte. Evet, Türk İş'in bu konuda yetkili sendik olarak görüşmelerin merkezinde olan Türk İş'in bugün e, önemli bir ziyaretçisi oldu. Evet, Sayın Bakanımız e, Süleyman Soylu Türk İş'i ziyaret etti. Süleyman Soylu Türk İş'i çay içmeye mi gitti? Hayır arkadaşlar, e, Süleyman Soylu Türk İş'e niçin gitti biliyor musunuz? Bu konu çözüm için gitti. Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde gitti diyorum desek yenidir. O yüzden bu görüşmeyi önemsiyor ve dikkatle izledim. Evet Sayın Bakanımız İçişleri Bakanı olmasının yanı sıra çalışma eski, Çalışma Bakanı eski bakanımız. Yani Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanıydı daha önceden. Ve bu konuda da geniş bir deneyim yetkisi ve sahaya hakim bir görüntüye sahip. Özellikle terörle mücadelede gösterdiği üstün başarılı, kararlılık ve güvenlik personelini önceleyen, sahiplenen duruşuyla tüm güvenlik güçleri ve halkımızın gönlünde taht kurdu. Özellikle Türk e geldiğinde, Türk iş yetkililerinin yüzündeki gülümseme ve iştenlik, bakanımızın, bakanımızdan bu konuda işçi için daha kararlı çözüm noktasında adımlar atacağının ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisayarıyla geldiğinden dolayı, Tabii ki onlar da heyecanla e, görüşmeye doğru geçiyorlar. Sevgili arkadaşlar, sizlere daha önceki yayınlarda belirli rakamlar sundum. Tabii ki birçok kesim daha önceki dönemlerde yaşadığı sıkıntılardan dolayı dediler ki, ya rakamlar yüksek söylenir ama işte hükümet e, buradaki hakem e, belirliyordu en son biliyorsunuz e, hakem kurulu. Bir yerde e, 30, 30, 20, 40 e, anlaşma olur. Arkadaşlar şartlar farklı. Son dönemde, son 15 yıldır en büyük en büyük enflasyonlarından birisini yaşayan bir ülkedeyiz. Neden? Yapay bir krizle Batı bizden intikam için ekonomimize saldırdı. Ve tabii ki yüzde 12'ye dayanan bir enflasyon çıkınca işçi de hakeza. Bu konuda Türk İş'te yüzde yirmi bin liranın üstünde enflasyon farkı istiyor. Ne kadar parantezi açarsa o kadar pazarlıkta payımız olsun diyor tabii ki Türk İş. E çalışma Bakanımız, eski Çalışma Bakanımız, şimdiki İçişleri Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın benim görüşüm böyle arkadaşlar, direktifi ve isteğiyle Türk İş'i ziyaret ettiler. Kararlı Emin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da tabii belirttiği ölçütlerde tabii ki, bir ortak fikirde konsensüste birleşecekler. Ben size şunu belirtmek istiyorum. Süleyman Soylu binaya girerken şunu söyledi. Dedi ki ben işçinin yanındayım. Belki hepinize veya birçoğunuza bu açıklama popülist gelmiş olabilir. Ama ben işçinin yanındayım derken arkadaşlar bunun içini doldurarak söylediğine eminim. Bu popülist bir söyleme olsaydı tabii ki sadece gülümsemeler, Evet iyi günler arkadaşlar, günaydınlar deyip binaya geçiş yaparlardı. Oradaki mesaja dikkat. Türk için bu konudaki görüşmede önemli bir mesafe katledileceği düşüncesiyle yüzlerin güldüğünü de görmekteyiz. O zaman sevgili arkadaşlar, sizlere şunu söylemek istiyorum. Daha önce bu konuda karamsal olan arkadaşlarıma sesleniyorum. Gerçekler dünyası olarak sesleniyorum. Deneyimlerin beşiği olan, deneyimlerin ee, özü olan şu kanalda, Size şu şekilde sesleniyorum. İki bin liranın altı bir askeri ücreti unutun sevgili arkadaşlar. İki bin liranın askeri ücretin altını unutun. Neden unutun? Çünkü ekonomimiz şu anda ne olursa olsun, ne olursa olsun askeri ücreti domine edecek güce sahip. Biz değil miyiz ki işverene belli bir işçinin belli bir süre çalışmasını devlet sayesinde sağladık? Siz demiyor muydunuz ki? 10 milyon 5 milyon Suriye'ye baktınız diye. Arkadaşlar ekonomi ekonomi şu anda askeri ücrete belli oranda zam yapacak yüce sahip. Ve bugün bugün dediğim yani Sayın Süleyman Soylu'nun ziyaret ettiği zamanda şu anda e, tam bu arefede gerçekten müthiş bir gelişme. Sayın Süleyman Soylu bu görüşmede inşallah 2000 liranın üstünde bir ücrette şu anda bir prensipte anlaşmayı sağladıklarına inanıyorum. Tabii temelde istediğimiz şu. Bir enflasyon farkı, bir de askeri ücretliye kısmi de olsa refah payı. Özellikle büyük şehirler için ben bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi birçok pahalı, yaşamın daha pahalı olduğu illerde askeri ücrete refah payının Biraz daha eklenmesi de konuşulmuş olabilir. Ama şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Dün 2.213 ağır işler denilen ücret sadece bir teklif. O bir kumaş. Kumaşı nereye çekersen ne kadar genişletirsin pazarlıktaki bu tarafların konum ve durumlarına bağlı. Ama yerel seçimlerde ittifak seçimi olduğu için burayı iyi dinleyin arkadaşlar. İttifak seçimi olduğu için. Sayın Soylu bu 7-8 milyonluk kesimi inkar edemez. Ve zaten girerken ne dedi? İşçinin yanındayım. O yüzden e, prosedür olarak birkaç gün işverendir, sendika temsilcilerine ziyaretlerdir, kurulun. Süleyman Soylu harici. Ama bu görüşmelerin ana arterini işte şu görüşme. Bu görüşme dolduruyor. Askeri ücretin yıllarca unutamayacağı bir artışla da karşılaşabiliriz. Çünkü bu sene çok farklı bir dönemdeyiz ve fedakarlıkları yaptığımız kadar hükümetin de tabii ki işçiye fedakarlık yapma zamanının geldiği düşüncesiyle bu pozitif havada konuşuyoruz. Bu askeri ücret kimleri, tetikli, kimleri daha etkileyecek? Arkadaşlar askeri ücret başta sürekli işçi kadrosuna geçen kardeşlerimizde olumlu etkileyecek. Özellikle mahalli idarelerde toplu sözleşmesi yapan kardeşlerimizi olumlu etkileyecek. Birçok özel sektörde çalışan özellikle kurumsal anlamda birçok şeyi oturtmuş özel büyük firmaların e, bünyesinde çalışan kardeşlerimiz için de gerçekten çok olumlu. Bu yüzden Bayram Havası, yaşadığı, bayram havası şeklinde yaptığım bu yayını Tüm dikkatinizle dinlemeniz beni mutlu edecektir. Sayın Süleyman Soylu'nun Türk işe sadece kahve içmek için geçerken uğradım demek için gelmediğini hepiniz iyi bilmeniz ve anlamanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Süleyman Soylu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmeden o binaya gitmediğini lütfen arkadaşlar e, düşünelim. Kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ve bilgisi dahilinde belli bir rakam telaffuz etmek için Pazarlık için gitti. Bunu da tabii güçlü bir şahsiyet olarak yapması, rakamın oturması ve belli bir mecrada kesinleşmesi yolunda güzel bir adım değil mi? Bu hepimiz için güzel bir haber. Dört değerler için güzel bir haber. KOBİ'lerde çalışan, işletmelerde çalışan, kurumsal şirketlerde çalışanlar için ne güzel bir haber. Ne yapıyoruz? Karamsar bulutları dağıtıyoruz. Ne yapıyoruz? Olumsuz düşünmüyoruz. Polyan'ın değilim. Ama pozitif enerjinin, olumlu düşünenin işleri olumlu seyre götürdüğünü de söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Ben yaptığım yayınlarda özellikle bulunan konum, konjektör oranaklar ve yapılabilecekler noktasındaki şahsiyetlerin gerekli mukavemetleri ve bu konudaki çözüm noktasındaki azimleri benim bir düşünceyi açıklamada... Ee, o perspektifte davranmayı etkileyen etmenler. Şimdiden sevgili arkadaşlar güzel haberleri almanın heyecanını taşıyorum. Bu olanağı hükümet kaçırmayacaktır. Özellikle at yarışı bazı büyük şehirlerde askeri ücretlerin sayısının 3'te 2'sinin büyük şehirlerde toplandığını düşünürsek olursak arkadaşlar büyük şehirleri hükümet riske atmak istemeyecektir. Bu konuda benim kafamda bir rakam vardı 2023-2023 hedefleri gibi AK Parti'nin açıklayabileceği düşüncesiyle. Bu sembolik rakam da Ankara'da telaffuz edilen rakamlar arasında. Bakalım göreceğiz ama bu ziyaret tüm komisyon görüşmelerinin merkezinde belli bir rakamı oluşturacak ziyaret. Heyecanla bekliyoruz. Sayın Soylu inşallah girerken yaptığınız cümlenin içi dolacak ve rakamlarla işçilerimizin yüzü gülecek. Şimdiden arkadaşlar bu gelişmeleri sizlere aktarmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşayarak hepinizi daha müreffeh bir çalışma hayatında, daha güçlü yarınlarda, daha şenlikli olmanızı bekliyorum. Hepinize inanıyorum. Hepinizi gönülden seviyorum. Sevgili arkadaşlar, hoşça kalın.